Hepinize merhaba. Camdan yapılmış bir deney tüpü alıp içine su koyduğumuzda, suyun yüzeyinin düz olmasını bekleriz. Ama düz değildir. Eğer buna daha önce şahit olmadıysanız, denemenizi öneririm. Evet, böyle bir tüpe yakından baktığınızda göreceksiniz ki, tüpün içindeki suyun, cama yakın kısımlarının seviyesi, camdan uzak olan kısımlarının seviyesinden, daha yüksektir ve ortaya buna benzeyen bir şekil çıkar. Eğer buna ne ad verildiğini merak ediyorsanız sizi hemen aydınlatayım. Buna sıvı yüzey eğriliği denir. Hatta sıvı tüpe yakın kısımda yüksek tüpten uzak olan kısımda daha alçak olduğundan Buna tam olarak iç bükey sıvı yüzey eğriliği denir. Peki, iç bükey sıvı yüzey eğriliği diye bir şey olduğuna göre dış bükey sıvı yüzey eğriliği de var mıdır? Tabii ki. Aynı deney tüpüne su yerine cıva koyarsanız, dış bükey bir eğrilik elde edersiniz. Tüpten uzak kısımda bir tümsek oluşurken tüpe yakın yerler daha alçakta kalır. Bunun ismini not edebiliriz. Dış Bükey Sıvı Yüzey Eğriliği. Bu durumları gözlemleyip, bu iç bükeydir, bu dış bükeydir diye adlandırmak bir yana, bu durumun neden ortaya çıktığı hakkında biraz konuşalım isterseniz. İç bükey sıvı yüzey eğriliği, sıvı cam daha çok çekildiği için oluşur. Bu noktada biraz yavaşlayalım. Suyun Kutuplaşmış yapısı, kısmen negatif yüklü kısımları ve hidrojenlerin bulunduğu kısmen pozitif yüklü kısımları hakkında konuşmuştuk. Hemen şekil üzerinde göstereyim. Hidrojenlerin bulunduğu bu taraf kısmen pozitif yüklüdür ve bu hidrojen bağlarının ortaya çıkmasına sebep olur. Hidrojen bağları aynı zamanda suyun sahip olduğu muhteşem özelliklerin de sebebidir. Bu tekrardan sonra, az önce kaldığımız yere geri dönebiliriz. Size, suyun cam tarafından çekildiğini, hatta bu çekimin su molekülleri arasındaki çekimden daha kuvvetli olduğunu söylüyordum. Bunun nedeni, camın oldukça kutuplaşmış moleküllerden meydana gelmesidir. Cam, yani silikon dioksitte, her silikon atomu için iki tane oksijen atomu vardır. Bunu şekil üzerinde de görebilirsiniz. Bakın, her silikon için iki tane oksijen var. Silikonla oksijen arasındaki elektronegatiflik farkı, oksijenle hidrojen arasındakinden çok daha büyüktür. Yani silikon, hidrojenden daha elektronegatiftir. Bunun için oksijen, silikonun özellikle de bağ kuran elektronlarına saldırır. Bu durumda silikonda kısmi pozitif yük, oksijende ise kısmi negatif yük ortaya çıkar. Evet, oksijenlerin etrafında negatif bir yük oluşur. Bunlar kısmen negatif olan, silikonun etrafındakiler ise kısmen pozitif olan yükler. Şimdi ara yüzde ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz, öyle değil mi? Daha açık olması için suyu işaretliyorum. Şu an su moleküllerinin etrafını çiziyorum. Buradakiler de cam molekülleri. Su molekülleri hidrojen bağları yüzünden diğer su moleküllerine çekilir ve kinetik enerjileri vardır. Yani bu moleküller sıvı haldeyken birbirlerini itip kakarlar. Mesela diyelim ki, az önce burada olan bu molekül, başka bir molekül tarafından itilip, buraya zıplamış olsun. Evet, buraya zıplamasına yetecek kadar kinetik enerjisi olan bu molekül, buraya geldiğinde cam yüzeyine temas eder ve yapışır. Neden? Çünkü suyun kısmen pozitif olan ve hidrojenlerin bulunduğu bu tarafı, yeşille çizelim, Kısmen pozitif yüklü hidrojenler, camdaki kısmen negatif yüklü oksijenlerle buluşur. Suyun cama yapışmasının sebebi de budur. Camdaki oksijenle silikon arasındaki yük farkı, sudaki oksijenle hidrojen arasındakinden daha az olduğu için, buradaki kısmi negatif yük sudakinden daha fazladır. Dediğim gibi, bu moleküller birbirlerini itip kalkmaya devam ettikleri için ve bu sırada yine bu yönde itilen bir başka su molekülü de cama yapışabilir. Bir maddenin içinde bulunduğu kaba ya da tüpe tutunması olayına adhezyon denir. Evet, burada gerçekleşen olaya adhezyon adını veriyoruz. Suyun burada biraz daha yüksek olmasının sebebi de adhezyondur. Bir maddenin kendi kendine tutunması olayına da kohezyon denir. Bu, suyun içindeki hidrojen bağlarının yaptığı iştir. Evet, burada gerçekleşen olaya da ne deniyordu? Kohezyon. Sıvı yüzey eğriliği gibi durumların neden ortaya çıktığını öğrendiğimize göre atezyonun daha da etkileyici özellikleri hakkında konuşabiliriz. Su dolu bir kab alalım. Ama bundan önce cıva örneğinde ne olduğundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Cıvanın kendi molekülleri arasındaki çekim, cıva ile cam molekülleri arasındaki çekimden daha kuvvetli olduğu için, cıva camdan uzak olan kısımda yükselir. Harika! Şimdi suya geri dönebiliriz. Evet, burada bir kap var demiştik. İçine su koyuyoruz ve camdan bir tüp alıyoruz. Bu noktada malzemenin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Kutuplaşmış yapıda olan bir malzemeye ihtiyacımız var. Unutmayın. Buradaki yüzey eğriliğini görmemizin sebebi tüpün camdan yapılmış olmasıydı. Tüp eğer plastik olsaydı aynı durumu gözlemleyemezdik. Çünkü plastik kutuplaşmış bir yapıda değildir. Evet ne diyorduk? Camdan yapılmış bir tüp alıyoruz. İncecik bir tüp. Deminki deney tüpünden baya ince. Evet, bu tüpü alıp suya daldırırsanız, sizi hayretler içinde bırakacak bir olaya şahitlik edebilirsiniz. Eğer camdan yapılmış, incecik bir tüp bulabilirseniz, bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Su, yer çekimine meydan okuyarak tüpün içinde yükselmeye başlar. Peki, oldukça ilginç olan bu olay sizce neden gerçekleşiyor olabilir? Nedeninden önce bu olaya kılcal hareket dendiğini belirtmek istiyorum. Buradaki kılcal kelimesi, incecik tüplerden vücudumuzda bulunan kılcal damarlara kadar her şeyi kapsıyor. Kılcal damarlar dolaşım sistemimizin en ince damarlarıdır ve kılcal hareket bu damarlar içinde de gerçekleşir. Her neyse, şimdi örneğe geri dönelim. Buna kılcal hareket denir demiştik değil mi? Bu hareket, daha yoğun atesyon yüzünden daha çok su molekülünün cam yüzeyle temas etmesi sonucu oluşur. Burada cam vardı. Eğer bu tarafta da cam olsaydı, aslında sadece bir moleküllük bir kalınlığı olan bir tüp bulmak oldukça zor. Ama nasılsa ölçekli bir çizim yapmıyorum öyle değil mi? Evet. Bu tarafta da cam olsaydı, başka su molekülü buraya zıplayabilir ve cama tutunabilirdi. Bir başkası bu tarafa doğru itilip, buraya çıkar ve yine cama tutunurdu. Kap eğer kutuplaşmış bir yapıda ya da hidrofil değilse eğer, zıplayan moleküller tekrar aşağı düşerdi. Ama bu tüp camdan olduğu için, buraya itilen su molekülü cama yapışıp kalır. Sonra burada titremeye başlar, bir başka su molekülünü yukarı ittirir, Başka bir molekül başkasını, bir diğeri diğerini derken su tüp içinde yükselmeye başlar ve kılcal hareket meydana gelir. Kılcal hareketin sakın ucuz bir hile olduğunu düşünmeyin. Çünkü kılcal hareket günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkan bir şey. Damarlarımız içinde gerçekleştiğinde yaşamımızı sağlarken masanın üzerine bir şey döktüğünüzde bu döktüğümüz şey olsun. Su ya da ne bileyim mesela süt döktükten sonra elimize bir kağıt havlu alıp bunu dik olarak bu şekilde tutarsak suyun ya da sütün kağıt havlu tarafından emildiğini görürüz. Ve gördüğümüz bu emilim olayı da kılcal hareket sayesinde olur. Sıvı kağıt havlu tarafından çekildiği için kağıt havlunun küçük boşluklarını doldurur.